Merhabalar değerli seyirciler. Bugün Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. 35 yıllık tecrübeli Uzman klinik psikolog Gülten Demirdoğan hanımefendi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk hocam. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Bugün dop dolu bir programımız var. Ee, konuşmak istediğimiz konulara şu evet. şekilde bir göz atacak olursak. Amaçsız çocuklar, takıntılı aileler, takıntılı insanlar, mükemmeliyetçi çocuklar, mükemmeliyetçi aileler, hiperaktif çocuklar, ve bunlarla baş etme yöntemleri, cinsel eğilimler ile baş etme yöntemleri ve cinsel eğitim gibi birçok konu değerli seyirciler dop dolu geliyor. Ekranlara adeta yapışın diyorum. evet Değerli hocam. Teşekkürler hocam. Güzel iltifatlarınız, güzel sunumlarınız. <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Yani gerçekten insanımız marifet iltifata tabidir. Yani... Marifet olan kişiye iltifat edildiğinde marifeti artar hem de çok daha memnun olur. Motivasyon. Sevildiğinin, motivasyon, motivasyon. <gülüyor> bizim <gülüyor> bir işimizde <gülüyor> evet, motivasyon, motivasyon koştuğu biliyorsunuz. Evet, evet. Amaçsız çocuklar deyince neyi anlamalıyız? Amaçsız çocuklarla nasıl baş edilebilir? Amacı olmayan çocuklar veya insanlar neler yapmalı? Şimdi tabii ki amaçsız çocuk yetiştirmek ya da amaçsız çocuk profili derken bunu çok büyük bir konsept içinde değerlendirmek lazım. Aile dünyaya bir çocuk getirmeye karar verir. Karar verdiği zaman da bu tabii ki ya istedikleri zaman ya da istemedikleri bir anda başlarına gelen bir olaydır. Çocuk dünyaya gelir, hayal kurarlar. Neler yapılabilir çocuklar için en iyisini hayal ederler. İyi yemek yedireceğim, iyi giydireceğim, iyi gezdireceğim, iyi ilgileneceğim, iyi anne olacağım, iyi baba olacağım. Ona en güzel imkanları sunucu Ki burada imkanlar derken eğer ailenin geçmişinde anne baba bazı imkansızlıklarla büyümüşse çocuklarına sonuna kadar imkanları sunmayı çocuklarına farz kabul ediyorlar. Aslında bu önce güzel olan bir şey fakat daha sonra çocuğun almaya hazır olduğu bir durum haline geliyor. Nedir? Çocuk her şeyin iyisini alışıyor. Biz hep şeydiriz. Şartlı refleksle çocuk öğrenir. Anneyi babayı kullanma rehberi vardır çocuğun kafasında. Bu bir cetvel ölçüsüdür. 3 defa alıyorum babam yapıyor. 2 defa alıyorum annem yapıyor. O annemi daha çok kullanabilirim. Böyle böyle çocuğun kafasında hayatla ilgili bir şablon oluşur. Nedir o şablon? Yemek, davranış, istekler, ihtiyaçlar, yaşam şartları. Ebeveyn çocuğuna en güzel hayat şartlarını sunmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çocuk mutlu olsun yalnızca. Fakat kendi mutlulukları öyle bir şey yok. Çocuk mutlu olsun diye ebeveyn-karı-koca ilişkisini unutur. Çocuk mutlu olsun diye sosyal ilişkileri unuturlar. Çocuğun uyku saati, çocuğun yemek saati, çocuğun özel alan saati... ...kendi yaşantılarını bir kenara bırakırlar. Yalnızca çocuğun hayatıyla ilgili. Çocuğun her istediği önüne sunulur. Nasıl sunulur? Ayakkabısını bağlayamaz, ayakkabısı bağlanır. Yemeği yiyemez, yemeği yedirilir. Giyinemez, giydirilir. Çocuğun düşünme sistemi gelişirken anne ya da ebeveyn baba bunu yaparsa çocuk bu yaşamdaki kavgayı nasıl öğrenecek? Yemek yemek bir kavgadır. Giyinmek bir kavgadır. Bunlar mücadele edilen şeylerdir. Ayakkabısını giymek mücadele edilen şeylerdir. Bunları çocuk öğrenemez. Bunları çünkü hep düşünen birileri vardır. Çocuğa hayat çok güzeldir. O yalnızca ister. Ve her şey yapılır. Bu yemekte, kıyafette, oyuncakta, gidilecek yerde hep küçücük bir beynin istekleri doğrultusunda hayat sürdürülür. Gel zaman git zaman eğitim hayatı başlar. Eğitim hayatında da böyledir. Çocuğun çantasını anne taşır. Servise... Ondan önce oturup otur, otur. Ya da okuldan gelir, derslerini çocuk alması gerekirken arkadaşlar aranır, hocası aranır. Hangi ders verildi bugün? Sonra çocuktan önce daha anneler babalar dersi çalışırlar. Çocuklara da dersleri onlar öğretirler. Sonra alışveriş yapılacak. Çocukların istekleri doğrultusunda alışveriş yapılır. Babamın bunun için yeterli parası var mı? Ailemizin bütçesi buna uygun mu? İstediğim bu kıyafet aileme ne kadar yük bindirecek? Bunları hiç düşünülmez. Onlar için zaten mutluluk çok önemli. Çocuğun mutluluğu çok önemli. E fakat mutluluğun sonu yok ki. Çocuk bunlara alışa alışa alışa belirli bir dönem ergenliğe gelir. Bir bakmışız ki amaçsız çocuklar oluşmuş. Nedir? çocuk yerine gideceği okulu düşünen ebeveyn. Çocuk yerine giyeceği kıyafeti düşünen ebeveyn. Çocuğun arkasını toplayan ebeveyn. Dersleri zayıf olduğu zaman hemen özel öğretmen tutulan çocuklar. Ya da yapamadığı bir şey olduğu zaman hemen annenin ya da babanın yardımı. Çocuk neyi nasıl öğrenecek? Tam da bu noktada ne yapması gerekiyor ebeveynlerin? Ebeveynin çocuk doğduğundan itibaren çocuğun yapabilecekleri görevleri çocuğa öğretmesi gerekir. Yani bu onlara yapılabilecek en büyük iyilik. En büyük iyilik. Çocuk yerine düşünmek çocuğa yapılabilecek aslında bir kettir. Siz düşünürseniz çocuğun o problemi çözme yetisini nasıl sağlamasını bekleyebilirsiniz ki? Yani ben yiyemedim, ben yaşayamadım diyeyim Aynen. çocuklara bu imkanları sunmak Aynen. eğer dozajı kaçmışsa ki, ki genellikle kaçıyor. kaçıyor ve büyük genellikle zarar kaçıyor. O veriliyor. Tabii ki zarar. Peki bütün bunlara rağmen <gülüyor> hani diyelim ki baba farkındalık kazandı, <gülüyor> içgörüsü yükseldi bunu <gülüyor> fark etti, kendini toparladı ve eşine bir türlü söz geçiremiyor. Böyle bir durumda ne yapmaları gerekiyor? Bakın çocuk yetiştirmede ben hep şey derim. Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk. Eğer ebeveynler çocuk yetiştirmede ortak bir karar bulamıyorlarsa ya da evde iyi polis, kötü polis dediğimiz o sistem varsa anneyle eğer çocuk isteklerini, ihtiyaçlarını ona e, ifade edemiyorsa... Baba daha çabuk yapıyorsa e, babayı kullanır ya da baba yapmıyorsa anneyi kullanır. Burada annenin babanın çocuğu yetiştirirken daha doğrusu ben aslında çocuk anne karnında 9 aylık sürede karı kocanın bunları ya yetiştirirken biz şunlara şunlara dikkat edelim diye. Bunlar o kadar basit şeyler ki. Evet. bunları konuşmak gerekir ya da yapılan bir hata varsa bak bu davranış yanlış davranış gel bunu ikimiz birlikte çözelim çünkü çocuk evde birine sırtını yaslarsa öteki ebeveynin onun hayatındaki modeli biter sağlıklı bir anne modeli ve sağlıklı bir baba modeli kalmaz çocuk ezilen bir anneyi tercih etmez güçlü bir baba profilini alır ya da Pasif bir baba ise güçlü bir anne ise, güçlü annenin profilini alır pasif babayı yok sayar. Biz burada o yüzden otorite dediğimiz tatlı sert otoritenin anne baba tarafından sağlıklı bir şekilde çocuğa aktarılmasını isteriz. Eğer sağlıklı bir şekilde çocuğa aktarılırsa zaten o çocuk yolunu bulacaktır. Çocuk yerini düşünmek kadar Çocuğa istemeden verilen bir zarar yoktur ki benim terapilerde en çok e, üzüldüğüm kelime şudur. Hocam çocuğum için ne yapabilirim? Ama zaten onun için her şeyi yapıyorsundur. Yemek hazırlıyorsundur, çamaşırını yıkıyorsundur, onu giydiriyorsundur, sevgini veriyorsundur. E bunu yine onun için düşünmene gerek yok ki. Ona o beynini kullanma yetesi... Çözüm odaklı çalışma yetisi vermeniz gerekir ki çocuk depresif modda büyümesin. Çözüm odaklı büyüsün ki ileride amaçlı bir çocuk olsun. Ben yeni neslin çocuklarında amaçsızlık görüyorum. Genel anlamda bu var. Çünkü çocuklar çok küçük yaştan itibaren bir meslek eğilimi alabilmeli. Ya da davranışlarda... Tutarlı ve tutarsız davranışları kontrol edebilmeli. Bunlar olmadığı zaman ailede çok büyük çatışmalar oluyor. Çocuk amaçsız bir vakan vardı. Baba ve anne iyi şartlarda çocuklarını yetiştirmişler. 700 liralık bir swishort yüzünden başlayan tartışma aileyi ve çocuğu benim karşıma getirmişti. 16 yaşında bir genç. Okuldaki yaşam şartları tabii ki biraz daha elit seviyede. E, Aile de 700 liralık sweatshirt almak istemiyor. Çocuk şöyle bir savunmaya geçti. Zaten şimdiye kadar aldınız. Şimdiden sonra da alın. İşte burada amaçsızlık. Orada o güne kadar sunulan şartlar ebeveyni zorlamamıştır. Fakat o 700 liralık tişört, sivil artık bardağı taşıran, Son damla olmuştur. Aile dönüp kendine bakmıştır. Biz ne yaptık? Nerede hata yapıyoruz? Nerede hata yaptık? Aslında hata 16 yıl, 17 yıl yapılmış. Sonra gelinmiş. Artık meblağ yükselince, ebeveyn artık yetişemeyince istek ve ihtiyaçlara orada yanlış yolda olduklarını fark etmişler. Bunu... 16-17 yaşında değil de daha önceki yaşlarda fark etmek herhalde daha doğru bir kavram. Kesinlikle. Olabilir. Hatta ben değerli seyircilerden rica ediyorum yani bizi izleyenler mutlaka hamilelik döneminde, bebek doğumunda ve çocuk gelişim dönemlerinde hiçbir sorun olmasa bile illa bir böyle bir borunun patlamasına ya da son damlaya kadar varmadan. Ee, ...sizin gibi değerli uzman psikologlardan, pedagoglardan yardım almalarını özellikle rica ediyor ve gerekli görüyorum. Hocam hakikaten anlattıklarınız hani kompleks ve zor konular ve e, çok ciddi, profesyonelce hareket etmek gerekiyor. Araba sürmenin okulu var ama çocuk eğitmenin maalesef okulu yok, bebeğin okulları yeterli değil... Ee, biz babamızdan böyle gördük deyip herkes kafasına göre çocuk büyütüyor. Ee, sonunda da e, sağlıksız nesiller amaçsız çocuklar yetişmiş veya büyümüş olabiliyor. Ama şöyle de bir durum var yani e, son zamanlarda çok iyi ebeveyn olacağım diye bir konsept gelişti. Proje anneler ve proje çocuklar diyoruz. Nedir proje anne ve proje çocuklar? Her şeyi çok iyi yapan anne diye bir model yok. Anne yeri gelir belki de terlikte fırlatabilir. Anne yeri gelir çocuğuna küsebilir de. Anne gelir çocuğuna bağırabilir de. Yani çocuğumun ruh sağlığı bozulur diye. Onun her istediğini yerine getirmek diye çok iyi anne olacağım diye bir kavram yok. Anne, anne de insan. Annenin de psikolojisi bozulabilir. Tabii. Anne o gün iş yerinde yorulmuştur ya da aile içinde bir çatışma yaşamıştır. Eşiyle bir problem yaşamıştır. O gün çocuğunu istemeden de belki de hani çok ilgi gösteremeyebilir. E bunun vicdan azabında yaşayan çok anneler var. Hocam ben galiba kötü anneyim. Kötü anne diye bir kavram yoktur. Ona sevginizi güzel sunabiliyorsanız, onu diğer çocuklarla, ...eşleştirmiyorsanız... ...yargılamıyorsanız... ...kıyaslamıyorsanız... kıyaslamıyorsanız ...çocuğumuzun... ...genel anlamda hayat şartlarını... ...azzami ölçüde sağlayabiliyorsanız... ...ki yaşam şartımızda... ...bizlerin, sizin, ailenizin... bize sağladığı şartlar... ...çok mu güzeldi? Hayır. Hayır. Ama ben hep şey derim... ...biz kendisi düşünen... ...çocukların olduğu bir nesildik... Evet. ...ve hayatımızı kendimiz... Projelendirdi. Kimse bize seçeceğimiz okulu, derslerimizde alacağımız puanı, gideceğimiz okulu, yarın sınava gireceğimiz zaman çalış demedi bana. Demedi kimse hocam size kimse söyledi mi? Ben kendimden motorluyum. <gülüyor> Kendim çalışıyordum. Aynen. Kendim gayret bana ediyordum. Bana annem şey derdi yeter artık o kitapları kapat derdi. <gülüyor> Derdim ki ama yarın üç tane dersim var. Çünkü... Bizim şartlarımız da öyleydi. Okumak bize çıkış kapısıydı. Tamam. Çıkış kapısıydı. Doğru, her anlamda. Her anlamda çıkış. Yani kapısıydı. maddi, manevi, tüm e, anlamda evet. e, tek e, güzel yol buydu, tek çıkış yolu buydu ve biz o sorumluluğu omuzlarımıza aldığımız için çocuk zaten sorumluluğu alırsa, hani Hadi. ben sizin anlatımlarınızdan bu, bu, bu. anladığım kadarıyla e, bütün herkes ona yardımcı olur. Anne de olur, babada olur, dayıda olur, amca da olur, öğretmen de olur. Ama çocuk sorumluluğu almazsa veya anne baba bu sorumluluğu, bu bilinci veremezse e, aile ne yapsa da sonunda bir tişörtten bile büyük bir sıkıntı çıkabilir. O tişört oraya geleni yani tişört konusu oraya gelene kadar birçok şey birikmiştir. Fakat orada. Mutlu çocuk projesi vardır. Çocuk mutlu olsun. Mutluluğun sonu yok ki. Tamam. Bir eviniz vardır neden yazdığım yok diye mutsuz tamam, olursunuz. Tamam. Yazdığınız vardır neden köşküm yok diye mutsuz tamam. olursunuz. Çünkü mutluluk kavramı izafi kişiye göre değişir. Tamam. Kimisi çok basit şeyle mutlu olur. Kimisi birçok şey olsa bile mutlu olamaz. O yüzden doğru. çocuklar mutsuz. O yüzden çocuklar idealsiz. O yüzden çocuklar amaçsız. Proje anneler... ...ve proje çocuklar diyorum. Hmm. Çocuk yerine düşünmeyi bırakın. Dikkat ettiğiniz mi hayatınızda... ...çok başarılı insanlara baktığınız zaman... ...hayat mücadelesini kendisi veren insanlardır. Amerika'da yapılan bir çalışma... ...Ve İngiltere'de de bunun ıı, şey, projeleri de geliştirildi. Yeni neslin çocuklarına... ...özellikle ara sokakların... ...trafiğe kapatılarak... ...saat üçten sonra, okuldan geldikten sonra... İki saat, üç saat sokakta oynaması. Bakın sokakta kavga da hayatta kavgayı öğrenirsiniz. Oyunda başarmayı öğrenirsiniz. Arkadaşınıza iletişimi öğrenirsiniz. Çünkü çocuklar artık bir kafeste yaşıyorlar. Nedir kafes? Ev kafes. Servisler kafes, hapishane. Okullar hapishane. Hangimizin çocuğu dışarıdan gidip bir kilo peynir nasıl alınır bilir. Ya da iki ekmek alır nasıl bilir. Bir danışanıma demiştim ki Bı bırakın çocuğunuzu markete gitsin. Belirli e, bir liste verin onları alsın. Bunu çocuğa sundum da dedi ki ama dedi internetten sipariş ederiz kapıya geliyor. Amaç seni <gülüyor> evden çıkarmak dedi. Amaç, Amaç seni evden çıkarmak. Senin internet başında e, annene e, domates al, biber al ya da makarna ihtiyacı var değil. Sosyalleşme... Sosyal alanda olur, tamam, dışarıda, yerinde olur, uygulamalı, uygulamalı olur. olur. Çocuk kavga edecek, çocuk arkadaşlarıyla küsecek, anneler babalar buna müdahale etmeyecek. İlişkinin boyutunu çocuk kendisi tasarlayacak. Küsecekti, barışma yöntemini de kendisi bilecek. Kavga edecek, dayak da yiyecek, belki de bazen dayak da atacak. Ben çok böyle çocukların korumacı, çok böyle hani eskilerin tabiri muhallebi çocuğu gibi yetiştirmez taraftarı değilim. Dışarıda canavarca bir hayat var. Doğru. Okul hayatı, iş hayatı, dışarıda güçlü olanın kazandığı bir hayat var. Pasif, amaçsız, ebeveyni düşünen çocuklar hiçbir zaman bir yere gelemezler. Ki ben o aileye şöyle bir e, öneri sunmuştum. Şimdiye kadar çocuğunuz için ne kadar para harcadınız? Baba Azami bir buçuk milyar gibi bir para söylemişti. Anaokulundan lise dönemine kadar hep özel okullar, özel eğitmenler, özel işte kurslar. E Dedim bunun yana dört tane daire alsın, hiç olmasa birinde otururdu. <gülüyor> Üçünün kirasıyla hayatım devam ederdi. Çünkü bir iş potansiyeli yapabilecek. Durumda değil ki babanın çok da güzel bir fabrikası vardı. Bari oraya al, patron gibi otursun. Ama arada sırada ihracat nasıl yapılıyor, mal nasıl geliyor, onları öğrenirse hayatı belki oradan öğrenebilir demiştim. Fakat hala o çocuğu fabrikaya bile yollayamadılar. Çünkü orada hazırlanmış bir tablo vardı. Annenin babanın mutlu çocuk projesiydi. O yüzden amaçsız çocuklar bize göre... ...toplumda ilerideki hayatında başarı oranı en düşük olan çocuklardır. Evet maalesef evet. ne kadar acı o zaman değerli evet. aileler ciddi anlamda çocuklarımızı birer proje gibi görmeyelim. Zaten mutlu aile olursa fikir ve ağız birliği olursa ebeveynler ve çocuk yakınları arasında zaten çocuk hem mutlu olur hem başarılı olur. Aman dikkat dozaj diyorum. Dozaj ve ayar o, o, çok o önemli. Orada o, o şey çok önemli. o Sınır kavramı çok önemli. Sınır kavramı. Sınır. Bir de benim anladığım kadarıyla çok önemli bir konu. Mutlaka dozaj kontrolü, çocuk gelişim kontrolü, çocuk eğitimiyle ilgili fikir ve ağız birliği. Madem çok mutlu veya çok iyi bir gelecek hazırlamak istiyorsunuz. O zaman ayarında ve dozajında nasıl ki doktorlardan hangi ilacı hangi gramda miligramda veya dozajda kullanacağız aynı şekilde çocuk eğitimini çocuk sevgisini çocuklara sınır koymayı da çocuklara amaç edindirmeyi de uzman psikologlardan öğrenebiliriz Tabii Hocam bir de çok merak ettiğim bir konu var toplumumuzda maalesef takıntılı çocukta çok takıntılı ailede çok kısaca takıntılı insanlar, Nasıl oluyor? Niye? Nasıl e, tabiri caizse peydalanıyor etrafta? Bu ciddi bir konu haline ciddi geldi yani. Konu. Çok ciddi bir konu. Dediğim gibi e, ben Afrika'da neden takıntılı insan yok diye çok merak ediyordum. <gülüyor> evet, araştırmak lazım bir doktora <gülüyor> konusu. Var. Evet doktora konusu hatta bir şey OKB neden dedim Afrikalılar diyor yok? Çünkü yaşam kültürlerinde yok. Evet. Yaşamda yaşam şartlarımız düzenlendikçe... OKB'nin çok obsesif kompulsif disorder dediğimiz yani takıntılı davranışın bu takıntılar birçok düşünce takıntılılığından tutun temizlik mükemmeliyetçilik ki çocuğa yansıması birçok alanı var. Herhalde sosyal yaşamda ne kadar modernleştikçe takıntı o kadar çok arttı mükemmeliyetçilik o kadar arttı. Mükemmeliyetçilik artı takıntı beraber yürüyen bir bana göre problem, büyük bir problem. Burada takıntı derken şöyle bahsedelim. Ebeveyn yine biraz önceki e, çocuk yetiştirmeyle alakalı. Çocuk doğuyor. Saatinde mama, saatinde alt temizliği, dişini zamanında fırçalaması, ellerini yıkaması. Çocuğa hep Kumut verilen bir sistem var. Yap, yap, yap, yap. Şablon, beyne şablon atılıyor. Elini yıka, dişini fırçala, odanı topla, ayağını yıka, elini yıka, yemeğini yedin, ağzını sil. Şimdi bunlar çocuğun hayatında eğer devamlı olursa bir zaman sonra o Tam boyutu çocuğa da geçmiş oluyor. Zaten ebeveyn mükemmeliyetçidir. Ebeveyn biraz önceki konuyla da birebir örtüşen şeydir. Mükemmel çocuk yetiştirmek istiyor. Eğer mükemmel çocuk yetiştirmek isteseydik boyu bir doksan olsun. Sağlığı süper olsun. Kilosu şu kadar, şu kadar olsun. olsun. Keserdik i̇çerdik. bir grafik gibi bir şerdik ortaya koyardık. Çocuğumuzu dünyaya götürürken ne anneden ne babadan genetiğini alabileceğini hesap edebiliyoruz ne de bizden önceki ardıllardan ne kadar alabileceğini hesap ediyoruz. Kız çocukta da erkek çocukta da oranlar çok farklı olduğu gibi genel fiziki ölçüler gibi davranışlar ruhsal yatkınlıklar ve yaşayacağımız hastalıklar da kodlarla geliyor zaten. Biz o kodlara müdahale edemiyoruz ki bir çocuğun yüzde seksen ikisi genetik mutasyonla toparlanır. Ne kalıyor geriye? Yüzde on sekiz. Yüzde on sekizi bölün. Yüzde altı, yüzde altı, yüzde altı. Yüzde altı gıda, yüzde altı sevgi, yüzde altı eğitim. Yani bizim bir çocuğa çok iyi hayat şartları, devamlı elini yıka, devamlı topla, devamlı takıntılarımızı aktarmamız... Çocukta zaten altyapısında varsa tetikleyici sebeptir. Öğrenilmiş çaresizlik metoduyla çocuk bunu geliştirir. Anne takıntılıdır, baba takıntılıdır, artı çocuk da takıntılıdır. O zaman takıntılı olmak iyi bir şeydir çocuk ve daha, daha çok bu, Bunu devam olur. ettir ve sonra ebeveyn bir zaman sonra çocuğumuz takıntılı diye bize getirdiğinde... Anamnezlerde çocuğu bırakıp ebeveyne dönmek zorunda kalıyoruz. Peki e, psikolog o, odalarında ya da danışmanlık merkezlerinde böyle giden velilerden birkaçından şikayet duydum. İşte çocuğu bırakıp bizimle ilgilendi. Ya da çocuğu hiç görmedi. 10 dakika gördü. gördü ne yaptı ki? Hep e, 50 dakikası 40 dakikası bizimle. geçti. Bunu nasıl e, ilk seanslarda nasıl anlamaları gerekiyor? Veya nasıl yorumlamaları gerekiyor? tabii ki gerekiyor. biz seanslara zaten çocuklar alırken <gülüyor> önce çocuğu almayız. Önce ebeveyni alırız. Bizim mesleğimizin idrar tahlili yok, kan tahlili yok, röntgeni yok, ultrasonu yok. Alabildiğimiz o anamnez <gülüyor> ama doğru verirlerse eğer. Doğru verirlerse. Kendi gözlerinde gördükleriyle verirlerse asla olmuyor. O bizim mesleki performansımızla birlikte yürüttüğümüz bazı soru grafikleri vardır. Evet. Seansların başında e, doğru anamnez vermediğini hissettiğimiz ailelerde daha farklı sorular sorarız. Ve seansın ortalarında da evet bakarız ki yumuşuyorlar ve gerçeği artık ifade etmeye başlıyorlar. Yani değerli seyirciler ben burada e, müsaadenizle <gülüyor> hocam araya gireyim. Hani bir psikoloğa gidip, pedagoga gidip, çocuk ergen psikoloğundan hatta kendinizden yardım alırken, başta yanlış veya yanıltıcı veya size göre sizin pencerenizden yanlış bilgiler vermiş olsanız bile en yakın U dönüşünden dönün. Çünkü bunu uzmanlar tespit eder, yaptığı testlerle veya size o ortamı sunar. Lütfen Hani en kısa zararın neresinden dönersek şey kârdır. kârdır denir ya hocam size söylemeseler de zaten birçok test var. Bunlarla çocuk ve ailedeki sıkıntıları bir şefkatle çözüp onunla yüzleştiriyorsunuz. Peki yüzleştirmede yani bu takıntılı ailede takıntılı insanda amaçsız çocuk veya amaçsız insanda yüzleştirdiğinizde Danışan sizinle nasıl bir e, iletişimi kurmalı veya devam ettirmeli? Şimdi tabii ki önce yüzleştirme biraz zor oluyor. Orada bir resleşme dönemi yaşıyoruz zaten. Kabul edip etmemekle alakalı. Fakat onlara hep ben şunları söylüyorum. Çocuğunuza sağlıklı yardım edebilmek için, Evet. Önce sizin olayı kavramanız gerekir. Siz olayı ne kadar güzel kavrarsanız biz çocuğunuza o kadar çok yardımcı oluruz. Ki ben çocuktan çok ilk aşamalarda ailenin olayı sağlıklı bir analiz etmesini ve sonra çocuğa nasıl davranmaları gerektiğini ifade ederim. Burada yine bir örnekle bir açılım yapmak tamam. istiyorum. Çok takıntılı bir anne... Baba artık almış ve yorulmuş iki erkek çocuk. Bana çocuklarını getirmişler. fakat anamnezer sonunda annenin o KBS'nin çok üst sınırlarda olduğunu hissettiğimizde bunun açılımını ve yüzleşmesini yapmak zorunda kaldığımızda beyefendi çok ağlamıştı. Hocam ilk defa birisi söylüyor ve artık eşimin yardım alması gerekir dediğinde Hanımefendi çok resleşmişti. Hayır ben normalim diyordu. Normal bir kadın gibi yapıyorum. Beyefendi evin resimlerini, dolapların resimlerini çektiğinde evet çok temiz, çok düzgün biri. Fakat orada günlük hayatta kendine ve eşine harcayacağı zamanı cansızlara hizmet vererek harcayan bir... Anne profili çıktı ortaya bakın cansızlara hizmet. Çünkü her gün masaları silen her gün halıları silen her gün koltukları dolapları silen onlar size aferin demeyecek. Tamam. Ama eşinize yaptığınız güzel hizmetler çocuklarınızla uğraştığınız vakitler size geri dönüşüm olarak gelecek. Evet. Anneyi tedavi ettirdik. Tabii ki burada bir psikiyatrdan yardım almak zorundaydık. Tamam. Çocukla çalışırken çocuğa mutlu olduğum bir anın resmini çiz dediğimde çok ilginç bir resim çizmiştim. Dosyayı ikiye böldü. Bir tarafta bir masa, annesi, babası ve erkek kardeşi yemek yiyor. Kendi tabağı da masada duruyor. Duvarın öteki tarafında da bir lavabo resmi çizdi. Orada da kendisi ellerini yıkıyor. Nedir dedim buradaki mutluluk tablosu. Sen neden masanın başında değilsin? Hayır ellerimi yıkarsam annem çok mutlu olur. Tamam. İşte orada takıntının çocuğa aktarımını görmüştük. Evet. Değerli seyirciler e, soluk soluğa gidiyoruz. İşte sol ağlamamak, e, böyle takıntılardan kurtulmak ve cansızlara hizmetten kurtulup canlıları yaşatmak için... Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın.